Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro Original yayınların hazırladığı tht geometri Geometry Soru Bankası kitabında Üçgende benzerlik konusundaki Temel benzerlik teoremi testinin çözümünü yapacağız Çözümlere başlayalım Paralellik verilmiş ve burada da sayılar verilmiş Burada sivrilen yer burası Paralellik olduğunda temel orantı var mı diye bakıyoruz Var Şunlar işin içine girdiği için tekrarlıya gireceğiz Yani 9 bölü tamamı 9 artı 6 15 eşittir 6 bölü x olacaktır 3'e bölsen 3, 3'e bölsen 5 Bir daha 3'e böl 3'e böl 2, 2 kere 5 10 yani x'i böylelikle 10 olarak buluruz. geldi örnek ki Şimdi 9 var 10 var 3 var. E burada ne yapacağız? Burada tabi ki temel orantıyı kullanacağız. Şunlar var için içinde. Şunun tamamının oranı 3 bölü 9'a eşittir. Normalde bak buraya a deyip 3 bölü 9 a bile a artı 10 diyebilirsin. Ya da 3 bölü 9 nedir? 1 bölü 3'tür. Yani burası a iken tamamı 3 a olacak deyip buraya 2 a olacak diyebilirsin. E 2 a olsa a'yı 5 bulursun buradan. E, 3-5 pisagor bağıntısı 3-4-5 üçgeninden x'i de böylelikle 4 olarak buluruz. Yani elimizden geldiği kadar kolaylaştırmak o da mantıklı bir şekilde yaptığımız hamleyi sadece şekil üzerinde a'larda söylüyoruz. Bu şekilde yapmanız tavsiye edilir. Evet geldik örnek üçe. Şimdi burada ne var? 3'e 2 oran var. Koldan kola geçişte direkt. Hocam burası 3 a ise burası 2 a diyebiliriz. E şimdi şu paralelliğe bakacak olursak da sivrilen yeri burası. Buradan böyle başlayıp tekrarlı gideceğiz. Bunlar işin içine gireceği tekrarlı. Yani 2a bölü 5a eşittir 6 bölü x diyeceğiz ve olayı bitireceğiz. Buradan a'lar sadeleşti. 3 katı 3 katı x'i de böylelikle kaç buluruz? 15 olarak buluruz. Örnek 3 15 çıktı geldik. Örnek 4'e. Evet sayılar burada. Buraya yoğunlaşacağız. 6 ve 9 burada şunun tamamını oranı 6 bölü 9 yapacak. 6 bölü 9 dediğimiz 3'e böl 2 3'e böl 3. Yani burası 2a iken burası 3a buraya a mı kaldı? Evet. Evet burada 2'ye 1 oran var. Burada da 2'ye 1 oran olacak. Yani burası 2 emken. Burası em. E hatta burada 1'e 2 oran var. Burada da 1'e 2 oran olacak. Burası hemken Burası da iken mi? Evet. Şimdi şunlar işin içine girmişse tekrarlıyı düşüneceğiz. Yani şunun tamamını oranı. Em bölü 3 em. Neye eşit olacaktır? Hocam 4 bölü x e eşit olacaktır. E buradan işler dışlar yapınca x'i de buradan kaç buluruz? 12 olarak buluruz. Yani örnek 4 12 çıktı geldik örnek 5'e. Paralellik ve açıortaylık aynı anda varsa Z'ye dikkat edin. Hocam Z'den dolayı şuradaki açı nokta açısı yaptı. A, noktaya nokta. İkisi kenar çıktı yani burası 2 çıktı. E şimdi şunlar birbirine paralel. Bak şöyle şunlar birbirine paralel. E bunlar işin içine girmiş. O zaman tekrar ara gireceğim. Yani 4 bölü 6 eşittir. 2 bölü X bir diyeceğiz. Evet yarısı olmuş yarısı olacak. X böylelikle kaç çıkar? 3 çıkar. Örnek 5 3 çıktı geldik örnek 6'ya. Şimdi oran verilmiş. Burası 2K iken burası 3K verilmiş. FC uzunluğu 2, 3K. DF uzunluğu 2K verilmiş. E hocam burası 2'ye 3 oran varsa burada da 2'ye 3 oran vardır diye söyleyebiliriz. Tales amcadan dolayı. Böyle paralellikler varsa temal orantı ya da kelebek benzerliği aklımıza gelecek. Daha kelebeği görmedik. E ama burada yoksa biz kendimiz oluşturacağız. İster yukarı doğru oluştur. istersen böyle. Genelde şöyle paraya kenar oluşturarak yapıyoruz. Temal orantıyı böyle içeride oluşturmak Genelde daha mantıklı oluyor. E, alanlar olmuş olsaydı alanları bölmemek için yukarı doğru tamamlamada yapabilirdik. Ama yukarı doğru tamamladığında da oluyor. Ama sen içeriden paraya kenar çizmeyi da, e, daha fazla yaparsan e, sonuç daha kolay çıkacaktır haberin olsun. E, burası üçgen, burası da 3 burası da 3 oldu. Tamamı 7 burası 4 oldu. E, şimdi temel orantı hocam 2K'nın 5K'yı oranı eşittir. 4 bölü A diyelim şuraya 4 bölü A. K'lar gitti 2 katı 2 katı A'yı buradan 10 buluruz. A 10 ama bizden x isteniyor O da 3 artı 10'dan cevap ne çıkıyor? 13 çıkıyor. Evet örnek 6'yı böylelikle 13 bulduk ve bu testi bitirdik mi? Bitirdik. O diyor. Bir sonraki videoda temel benzerlik teoreminin kazanı testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.